Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte Bu videoda Metin yayınlarının TYT Matematik soru kitabının çözümlerini yapacağız Nerede kalmıştık hemen onu da Hatırlatalım 15. testte kaldık arkadaşlar Çarpanları ayırma öğreniyorum 15. test Sayfa numaraları da 92 ve 93 olacak Hazırsanız Videoyu beğendiyseniz Ve kanala da abone olduysanız Videomuza geçebiliriz Şimdi gençler Demiş ki bize birinci soruda 49 ile 25'in çarpımı 49 ile 25'in çarpımı A çarpı 25 artı 24 çarpı 25 olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada ben bu 49 çarpı 25'i şu şekilde yazabilirim tabii ki. 24 tane 25 artı 25 tane 25 eşittir. 24 tane 25'miş bakın arkadaşlar artı A tane daha 25'miş. Şimdi bakın her iki taraftaki 24 çarpı 25'leri ben artık götürebilirim. Burada 25 çarpı 25, a çarpı 25 eşitse a tabii ki kaçtır? 25'in ta kendisidir o halde cevabımız da a seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 8400'e eşittir? 8400'ün son rakamının 0 olduğunu dikkatli bir şekilde görmemiz gerekiyor. Peki neden bu sıfıra dikkat etmemiz gerekiyor? Birazdan göreceksin. Şimdi A seçeneğine bakalım. 80'in karesi eksi 4'ün karesi demiş. Biz bunun iki kare farkı yardımıyla 80 eksi 4 ile 80 artı 4'ün çarpımı içinde yazabiliriz değil mi? Peki şunun son rakamını 76'dan bakın. E, 6'dır. Bunun son rakamı da 4'tür. 84. Peki 6 kere 4. Bize son rakamı 0 olan bir şey verir mi? Vermez. Cortladı gitti. Buraya bakıyoruz. 88 ile 100 yapar arkadaşlarım. İkisini çarparsanız 8800'ü verir. Az daha ramak kaldı kurtarıyorduk. C'ye bakıyorum 92'den 8'i çıkardınız 84, 92'ye 8 eklediniz 100 ve bunların çarpımı tabii ki 8400'e eşittir. Cevabımız C seçeneğidir. Diğer şıkları da az önce bahsettiğimiz gibi eleyebilirsiniz. Geçtim 3'e. 2M bölü M eksi M eksi N artı 1 bölü 1 eksi N ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi soruluyor bize bu soruda. Şimdi üst tarafta uğraşmak yerine öncelikle alt tarafta şurayı M parantezinde 1 eksi N olarak yazabilirseniz Faydadaki benzerlikleri görebilirsiniz yan taraftaki komşu ifadeyle. 1-N ve 1-N var. O halde burada eksik olan ne? M arkadaşlar. Pekala üst tarafta 2M aynen kalsın. Şu M ile şunları bir çarpalım bakalım. Eksi M ne? Ve eksi M yapar. Bölü dedim M çarpı 1-N geldi bakın. Pekala 2M'den M'yi çıkarırsanız M gelir. M-M M ne? Bölü m parantezinde bir eksi ne üst tarafı m parantezine alırsanız m parantezinde bir eksi bölü m parantezinde bir eksi gelir iki ifade birbirine eşit olduğuna göre artık cevabımız bir olduğu aşikardır cevap e seçeneğidir. Ve sevgili arkadaşlarım geçtim dörde a eksi b'nin karesi artı b çarpı a eksi b ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir bir kere a eksi b'ler ortak olduğu için a eksi b ortak çarpan parantezini alıyorum şurada ne kalır a eksi b artı bir de şurada ne kalır b kalır eksi b ile artı b birbirini götürür a eksi b çarpı a bize cevap olarak elimizde kalır yani cevap b seçeneği ile verilmiştir diyebiliriz ve sevgili arkadaşlarım devam ediyorum 5. sorumla 5. soruda bize demiş ki x kare y eksi 2 x bölü 2 x kare üst tarafı bir x parantezini hemen alırsanız x y eksi 2 kalır alt tarafta 2 çarpı x karemiz var artı bir de 1 bölü x'imiz mevcut Şuradaki x ile şuradaki x'in bir tanesini sadeleştirdiniz. Paydaların eşit olabilmesi için burayı 2 ile genişletmek lazım. x y eksi 2 artı 2 bölü 2x dedik. Üst tarafta artı 2 ile eksi 2 birbirini götürür. x y bölü 2x geldi. Burada da x'leri eğer sadeleştirirseniz doğru cevap olarak elinizde sadece y bölü 2 kalır. Doğru cevap B seçeneğiydi. Ve devam. Altıncı soru. 6 m artı 9 m eksi 4 n eksi 6 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi soruluyor. Bakın. Şurada ve şurada 3m'ler ortak, 3m ortak çarpan parantezinde burada sadece 2n kalır, artı şurada da sadece 3 kalır, burayı da eksi 2 parantezine alırsanız yine 2n artı 3'ün kalacağını görürsünüz, 2n artı 3 parantezinde ise 3m eksi 2 bakın burada kaldı, İşte bu ifadeyi çarpanlarına şu an ayırmış olduk, bize bu soruluyor, şıklardan hangisinde verilmiştir diye sorulmuş, Doğru cevabımız 3m eksi 2'li bakın c seçeneğine verilmiş doğru cevap c seçeneğini olacaktı. 6 soruyu da çözdük ve c dedikten sonra geçtik 7'ye. Bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi soruluyor bize. Öncelikle sevgili arkadaşlarım. x parantezide x eksi 3 verilmiş bize. yan tarafı yani eksi x artı 3'ü eksi x parantezin alırsanız pardon eksi 1 parantezin alırsanız eksi 1 parantezinde x eksi 3 geleceğini görürsünüz. Şimdi yine üst tarafla oynuyorum x eksi 3 parantezini alırsam bakın x eksi 1 kaldı burada onu da yazdım peki paydada ne var x eksi 1 var o halde bu x eksi 1'lere bay bay diyeceğiz doğru cevabımız elimizde kalacak doğru cevap e seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. 7. sorumuzun cevabına da e dedikten sonra geçtim 8'e x kare eksi 4 var bakın x kare eksi 4 nedir sildim üzerini x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımıdır değil mi? Pekala burada e, şunları da görüyorsunuz bakın x-2 ile x-2 birbirini götürür burada. Hatta burayı da x x'e e artı 2 x'e artı 3 diye ayırabilirsiniz. Çarpımları altı toplamları 5'i verir. Buradaki x artı 2 ile buradaki x artı 2 de gider. Ve elimizde sadece 1 bölü x artı 3 kalır sol tarafta. Şimdi bölü demiş ben onu çarpı yazıyorum ifadeyi ters çevireceğim. Ters çevirdiğim takdirde şu paydaya gidecektir. Paydadaki ifade x parantezinde x artı 1'i verir bize. Burası ise x'e x ve artı 1'e artı 3 diye ayrılacağı için x artı 1 çarpı x artı 1 çarpı x artı 3'ü verecektir. Çarpım durumdalar ya x artı 1'ler gider. Şuradaki x artı 3 buradaki x artı 3 de gider. Geriye yukarıda sadece 1 ve aşağıda sadece x kaldı. O halde cevabımız neymiş? 1 bölü x yani cevap c seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. 8. sorumuzun cevabı c dedik. 92. sayfayı bitirdik. Nereye gidiyoruz? 93. sayfa 9. soru. Ve sevgili arkadaşlar demiş ki a bölü 1 artı 1 bölü a şimdi burası nedir a bölü şu 1 artı 1 bölü a'yı şuna şunu çarpıp 1 e ekledikten sonra a artı 1 bölü a biçimde yazabiliriz şu şekilde daha sonrasında çarpı diyelim şurayı bölüydü normalde a artı 1 bölü 2a yazalım pekala ben şu a'yı şu paydadaki a'yı kaldırıyorum buradan üst tarafa çarpım olarak gönderince a kare geliyor Buradaki a artı 1 ile buradaki a artı 1 birbirini götürüyor. A ile de şuradaki bir tane a birbirini götürüyor. Üst tarafta sadece a ve alt tarafta sadece 2 kaldı. Cevabımız ortaya çıktı. Doğru cevap c seçeneği olacaktı. Ve geçtim 10. soruma. x kare 4x artı 3 demiş. Yani de x, x ve eksi 3'e eksi 1 diye sen burayı parçalayabilirsin. Üst taraf x eksi 1 çarpı x eksi 3 oldu. Alt tarafta ise 2 parantezine alınırsa 2 parantezine x eksi 1'in geldiğini görürsünüz. Yine çarpı diyorum bakın. Ters çevireceğim bu ifadeleri. Ters çevirirken şunu iki parantezin alalım. x 3 gelsin. Ve yine ters çevirirken şunu da iki kare farkıyla açalım. x 3 ile x artı 3'ün çarpımı gelsin. Pekala. Şuradaki x 3 ile şuradaki x 3'ü götürdüm. Buradaki x 1 ile buradaki x 1'i. Buradaki 2 ile buradaki 2'yi götürdüm. Geriye sadece x 3'ün x artı oranı kaldı. Bu da bize cevabı verecek. Yani doğru cevap e seçeneğindedir arkadaşlar. 10. sorumuza da e dedikten sonra geçtik. 11'e. Ve sevgili arkadaşlar demiş ki bir matematik öğretmeni tahtayı aşağıdaki dik, e, dikdörtgeni çizmiş ve öğrencilerden bu dikdörtgenin alanını veren ifadeyi yazmalarını istemiştir. 5 öğrenci tahtaya kalkıp yukarıdaki cevapları yazmışlardır. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği cevap doğrudur diye sorulmuş bize. x-2 ile x-3'ün çarpımı. E, ne diyeceğiz arkadaşlar bunları çarparsanız öncelikle x-2 ile x-3 bakın Haluk doğru söylemiş. Ben bunları dağıtırsam x eksi 2 ile x artı 3'ün çarpımını birbiri üzerine dağıtırsam x kare eksi 5x eksi 5x değil x kare artı x ve eksi 6 gelir x kare artı x eksi 6 bakın bu da doğru Burak da doğru cevap vermiş Kerem ucu ucuna kaçırmış x artı 2 ile x eksi 3 değil x eksi 2 ile x artı 3 x kare eksi x eksi 6 değil x kare artı x eksi 6 dolayısıyla Lale de yanılmıştır cevap Haluk ve Burak olacak Haluk ve Burakta D seçeneğinde Sevgili gençler verilmiş Ve 12. sorumuza Doğru geçtik 12. sorumuzda X küp x'e 8 demiş Şimdi bu x küp 8 demek arkadaşlarım Küp açılım yaparsanız küpler farkı Çünkü x'in küpünden 2'nin küpünü çıkarmış X 2 çarpı X kare artı 2 x 4 yapacaktır Bölü alt kısma bakacağız şimdi Alt kısımda x kare Artı 2 x 4'ümüz mevcut Bölü demişti ben orayı çarpı yaptım ters çeviriyorum 2x bölü x parantezinde x eksi 2 yazdık Şimdi bakınız x² 2, x kare artı 2x artı 4 ile x² artı 2, x kare artı 2x artı 4 birbirini götürdü Götürdükten sonra x eksi 2'ler de birbirini götürsün e, x'ler de madem birbirini götürsün her şey birbirini götürecek zaten Doğru cevap elimizde patladı bakın doğru cevap neymiş 2'ymiş o halde cevap e seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz 12. sorumuz için Ve geçtim 13'e X ve y gerçel sayıları için x artı y eşittir 2xy ve bu da eşittir 6 olduğuna göre x kare artı y kare eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor bize. Öncelikle ben burada x artı y'nin karesini alırsam x kare artı y kare artı 2xy eşittir 6'nın karesi 36 gelecektir. Daha sonrasında x y nin bize 2xy'nin 6 olduğunu vermiş. Bakın burası 6'yı karşıya postalayıp x kare artı y kare eşittir 30 gelecektir. Şurası 30'muş arkadaşlar. Bir de yanında ne var? Eksi 1 var. 30'dan 1'i çıkarırsanız doğru cevap A seçeneği olur. Ve 14. soru. 14. sorumuzda da arkadaşlarım. 1 x eksi 1 bölü x 4 ise x kare artı 1 bölü x kareye 1 eklersek sonuç ne olur diye sorulmuş bize. Gelin şunun karesini alalım. Birincinin karesi ikincinin karesi ve eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci dedik. Eşittir 16 oldu mu? Oldu. X'ler birbirini götürdü. Burada sadece eksi 2 kaldı. Eksi 2'yi karşıya postaladınız. X kare artı 1 bölü x kare ne geldi? 16 artı 2'den 18 geldi. Bak şurası kaçmış? 18'miş. Bir de burada neyimiz var? Artı 1'imiz. O halde cevap Edirne seçeneğindeki 19 olacaktı. V ve ve ve son soru. 2 bölü a artı a bölü 2 eşittir 5 olduğuna göre 4 bölü a kare artı a kare bölü 4 ifadesinin değeri. Hemen şunun karesini alalım. Birincinin karesi 4 bölü a kare. İkincinin karesi a kare bölü 4 ve artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci. 2. 2 çarpı a bölü 2 çarpı 2 bölü a. A'lar gitti. 2'ler gitti. Elimize sadece 2 kaldı. Eşittir 5'in karesinden 25 dediniz. Şimdi bize şurası sorulmuştu. Bir de burada artı 2'miz var. Ben bana sorulan şeye 2 ekleyince sonucun 25 olduğunu görüyorsam demek ki şurası kaçmış? 23. Arkadaşlarım cevabımız b seçeneğinde verilmiş diyebiliriz. Evet. Bu videonun ve bu soruların bu testin sonuna geldik. 93. sayfayı da bitirdik. Peki neredeyiz hocam? Bir sonraki e, teste çarpanlar ayırma öğreniyorum 16. testi çözeceğiz videomuzda. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.